Hepinize merhaba teknoloji kızı izleyenlere ben Mehmet Kan. Bugün sizlerle birlikte bu beş kulaklıktan mavi olan oyuncu kulaklığını deneyip, test edip ve inceleyeceğiz. İlk önce kulaklığın adı GM 039 diye bir tane oyuncu kulaklığı. Bunu açarak şuradan çıkartıyorum öyle açtım. Mavi bir güzel ve kulaklık çıktı. 3D sound özelliği yani 3D ses özelliği var ama renkli değil yani renk yok. Sadece üzerinde mavi bir rengi var. Bir tane USB yani küçük bir girişik paketi var burada. onu içine koyuyorum. Kulaklık biraz küçük doğrusu. Şöyle mikrofonu var ama. Küçük olsa da... Kim? Biraz küçük geldi bana. Şimdi şöyle açayım ben. oralarını Hop! Açtım. Şimdi deniyorum. Biraz kulak yerleri küçük ama güzel bir kulaklık. Mikrofonu ve örgü bir tane kablosu var. Şurada gene... İçeyim şunu da. Şu ip ile çıkartıyorum. Böyle iplerle kaplamışlar. Bir de burada ses yükseltme ve ses azaltma şeyi var. Çevirmeli. Güzel. Böyle örgü kablolu. Paketinden de gördüğünüz üzere. 3D şeyinden bahsetmiştim. Ona güzel ses veriyor. Güzel mikrofonu var diyor. Test edeceğiz onları da. Öyle. Güzel bir kulaklık. Şurasında pamuk olmasa da şuraları pamuk olsa da güzel şöyle uzun bir kablosu var uzun bir kablo arıyorsanız tam size göre diğer modelleri de görüyorsunuz böyle kız için kulaklıklar böyle kulaklarını çekince havaya kalkan pembe pembe bir tane de mor şöyle bir kulaklık var isterseniz size bir göstereyim içinden bir çıkartın şöyle böyle kulakları da diyeyim şunlar şişiyor Böyle bir kulaklık. Şuralarına basıyorsunuz bakın. Gördünüz mü? Böyle bir kulaklık. Onu da yerine koyalım. Hop böyle Şunun üzerine koyayım ben. Bu da erkek için kulaklık. Bugün ben size bunun testini yapacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi kulaklığın ses Kalitesine bakacağız. Böyle bir tane girişçisi var. Bir de merak ettiğim özelliklerinden biri. Şu şey telefonda acaba işe yarayacak mı? Şuradan hemen bir tane video açıyorum. Teknoloji okunun bir tane videosunu açalım. Şunu açalım mesela. Evet arkadaşlar. Şimdi sesini dinledim. Yüksek bir ses veriyor. Şunu da bir göstereyim size. Bakayım ses açacak. Bir dakika takayım. Arkadaşlar bu gerçekten telefonda da işe yarıyor. Uzaktaysanız böyle dinliyorsanız elinize bunu alıp kısıp açabilirsiniz. Güzel yani. Benim de şuraları küçük olmasın. güzel değil. aslında. Küçük bir kardeşiniz varsa onun için tamam şöyle kapatalım. USB girişi yok. O biraz şey olmuş. USB girişi olsa bilgisayara da takılır ama telefona takılmazdı bu sefer. iPad kulaklığı da olabilir. Tam böyle PUBG kulaklığı. Görsellerden de şey alıyor. Şimdi de bunun oyun testine bilgisayarda geçelim şimdi oyuna geçtik oyun olarak krankır oynuyoruz benim sevdiğim bir oyun Google'a Crankır yazarak siz de oynayabilirsiniz şu an ayak seslerini alıyor güzel öyle elimde bir tane AK var adamı gördüm bakalımın vurabileceğim mi aldım adamı ölüm ayar Güzel. Güzel ses veriyor şu an. Şuradan bakayım sesler Güzel. Şu an kaliteli çalışıyor. Adamı gördüm. Ah be. Adama altsız vurdum ama. Gördünüz adam daha iyi oynuyormuş. Aa adam geldi. Aldım. Arkadan mesela adam geliyor sesindeydim. Gördünüz mü? Ayak ne alıyor. Arkadan adam geldiğini duydum hemen. Şurada silah sesi geliyor. Şurada bir adam olması lazım. Bıçakla daha hızlı giderim belki. Ho, ho, ho. Niye uçak? Adamı gördüm. Oo, adam nişan aldı ben anlamadım. Adamın eli daha azdı. Gidelim. Gidelim. Koş koş koş. Arkadaşlar bakın böyle de nişan alın diyor. Ben almadım daha önce. Nişan alarak kursam daha iyi vuracaktım da. Hey! Orada adam var. Oo, adamın önünde. Vay adam uçakla gidiyor. Bu kim ya? Bizden adammış. Hadi koş koş koş adam. Orada. Hey! AVP'si var. Ben de AVP alabiliyorum. Bir dahaki tur alırım. Göstereyim size AVP'yi. Hayır. Aldım adamı da yanındaki adam gelip beni aldı. Şuradan silah değiştirme ki var. Bir Bir dakika. Şöyle. Şu sniper hunter seçiyorum. Şimdi elimde AVP var. Daha güçlü birisi. Şey. Gördüm adamı. Nerede ya? Aa, arkadan geldi bu adam da. Yapam mu ne? Belli değil. Evet arkadaşlar bugün sizlerle bu kulaklığın oyundaki testini yaptık. Oyunda eğlenceli geçti. Oyun kulaklığın paketi de bu. Burada başka kulaklıklar var. Onları başka teknoloji yoku. Youtube kanalına abone olursanız, bildirimleri açarsanız. Kulaklıklardan da haberdar. Olursunuz. Bunların da tanıtımı olacak. Böyle kulaklı, tavşan, kız için kulaklıklar Oyunda performansı iyiydi. Ee, yani fiyatına göre iyi bir performanslı kulaklık. Sonra burada ses değiştirme şey olması güzel. Sonra burada iki tane fonu, yani pamuğu var. Videoyu beğenip, teknoloji oku, sosyal medya saklarını takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.